Hükümet vatandaşa mı çalışıyor yabancılara mı? Nokta. Hükümetin tam kapanma dediği ama gerçekte tam kapanmayla hiçbir alakası olmayan mevcut kısıtlanmaların uzatılmış hali olan süreç devam ediyor. Vatandaş zaten çok zor durumdaydı borçları arttıkça artıyordu şimdi bu kısıtlama sürecinde borçlarını, kirasını, faturalarını, vergilerini ve diğer Masra Efel nasıl ödeyecek merak konusu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu TESK Başkanı Bendevi döken esnafın durumunu şöyle özetliyor bir buçuk yıldır esnafın tüm mal varlığı elinden gitti. Üstüne de bir o kadar borçlandı. Pandemi tamamen bitip hayat normale dönse bile esnafın normale dönme ihtimali kalmadı. Vatandaşın geliri daralırken pahalılık aldı başını gitti. Her şeye zam üstüne zam geliyor. Gidişata bakılırsa önümüzdeki günler zam sahanağının artarak devam edeceğini gösteriyor. Malum dün üretici ve tüketici NFL eys AYON rakamları açıklandı. Tüketici NFL EYS-Yon'u %17,14 olarak ifade edilirken üretici NFL EYS-Yon'u %35,17 olarak belirtildi. Resmi NFL eys AYON her ne kadar sahadaki gerçek enflasyonu yansıtmıyor olsa da üretici fiyatlarındaki %35,17'lik artış bize önümüzdeki günlerin daha da zamlı geçeğinini göstermesi açısından önemli. Pandemi döneminde üstelik kısıtlamaların arttırıldığı desteklerin ise yok denecek kadar az olduğu bir atmosferde fiyatlarda görülen ve görülecek olan bu fahiş artış vatandaşların daha da borç bataklığına saplanmasına neden olacaktır. Virüs daha fazla yayılmasın diye kısıtlamalar arttırılırken yabancı turistlere karşı tüm engellerin kaldırılmaya çalışılması ister istemez hükümet vatandaşa mı çalışıyor yoksa yabancılara mı sorusunu sordurtuyor. Birkaç gün önce TİN'in resmi internet sitesinden dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Buna göre 15 Mayıs'tan itibaren 15 ülkeden gelecek yolculara yönelik PCR testi zorunluluğu kaldırılacak. Bu ülkeler, Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya. Bunlar içinde Covid-19 vakalarının artmaya devam ettiği hatta yeni mutasyonların görüldüğü ülkeler de var. Vatandaşlarımızı evlerine kapatıyoruz ama turizm uğruna tehlikeye kucak açıyoruz. Sokaklarımızı en güzel tatil mekanlarımızı PCR testi yapılmamış virüslü yabancılar dolduracak. 31 Mayıs'tan sonra turizm canlansın diye diğer ülkelere de bu imkan tanınacak. Yabancıların 3 kuruşluk parası için ekonomiyi sanal olarak Börnebze iyiymiş gibi gösterebilmek uğruna vatandaşlarımızın sağlığı tehlikeye atılıyor. Biz ülkemizi yabancıların yol geçen hanına çevirirken bizim imkan tanıdığımız ülkeler bize aynı imkanı tanımıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları test yaptırsa dahi çok az sayıda ülkeye gidebiliyor. Bu ülkeler arasında Avrupa'da İspanya Afrika'da Fas ve Tunus yer alıyor. Şu anda test yaptırmadan gidebileceğimiz ülke bulunmuyor. Nijerya bile koronavirüs vakaları arttığı için Türkiye'den ülkesine girişlere tamamen yasak getirdi. Dikkatinizi çekerim PCR testi yaptırsan bile Nijerya'ya giremiyorsun. 17 günlük uzatılmış kısıtlama süreci sonuna doğru büyük bir ihtimalle siyasilerimiz vakaların düştüğünü açıklayacaklar böylece hem turizm sezonu açılmış olacak hem de kısıtlamalar gevşetilecek. Peki sonuç ne olacak mesele bitecek mi hayır? Yeni vaka artışları yeni mutantlar yine on binlerce vaka ve binlerce vatandaşımızın ölümü ile karşılacağız. Bir sıkıp bir gevşemeyle bu virüsün yenilemeyeceğini bilim insanları zaten aylardır söylüyor. Siyasilerin iş bilmezliği çözümsüzlüğü maalesef ülkemize ve vatandaşlarımıza çok daha ağır bedeller ödetecek. Felaket tellallığı yapmak istemiyoruz ama görünen köyde kılavuz istemez. Bağımsız Türkiye Partisi'nden BTP konuyla alakalı çok önemli açıklamalar geldi. BTP Genel Başkanı Hüseyin baş 1 Mayıs mesajında şu tespitleri yaptı zor zamanlardan geçiyoruz. Adına tam kapanma denilen bir sürecin içindeyiz. Aslında ortada bir tam kapanma yok. Tam kapanmada devlet halkını salgına karşı korumak için evine kapatırken onun tüm ihtiyaçlarını üstelenir. Ama maalesef bizde durum böyle değil. Covid-19 salgını ile mücadelede gösterilen tutarsızlıkların faturası yine en çok işçi kesimine yüklendi. İşçiler adeta hastalıkla açlık arasında bir tercihe zorlanıyor. İşyerleri kapatılan binlerce kişi ücretsiz izne çıkarılırken işine devam edenler ise adeta Covid-19 salgını ile yüz yüze bırakıldı. İnsanımızın kaderi bu olmamalı. BTP sözcüsü Emre Polat ise şu açıklamaları yaptı. Tam kapanmanın dünyadaki uygulaması ile AKP'nin uygulaması arasında dağlar kadar fark vardır. Tam kapanma demek devletin vatandaşını tam koruma altına alması demek onun tüm ihtiyaçlarını üstlenmesi demektir. Sayın Erdoğan tam kapanma dedi ancak en ufak bir destek paketinden bahsetmedi. Kendilerine soruyoruz iş yeri 3 hafta boyunca kapanacak olan esnaf ne yapacak kirasını nasıl ödeyecek işçisine nasıl maaş verecek evde oturmaya mahkum edilen milyonlarca vatandaş evini nasıl geçindirecek kirasını faturasını nasıl ödeyecek iktidarın bu konularda en ufak bir planı projesi yoktur. Zaten Erdoğan da bu sözde tam kapanmayı böyle giderse turist gelmez diyerek açıklamıştır. Yani dert vatandaş değil gelecek olan turist gelecek olan dövizdir. BTP sözcüsü Polat problemin çözümünü de şöyle dile getirdi. Vatandaşın ihtiyacı olan bugün dünyanın tek çözüm olarak gördüğü aynı zamanda parti programımız olan merhum genel başkanımız profesör doktor Haydar Baş'ın milli ekonomi modelidir. Kaynakların yabancılara yandaşlara değil millete ve devletin kasasına aktarılacağı milli ekonomi modelindeki sosyal devlet projeleri ile halk desteklenecek ve her zaman ve özellikle de bu gibi zor zamanlarda devlet milletinin gerçek anlamda yanında olacaktır.